Sevgili öğrencilerimiz ve öğrenci adaylarımız. Hedefe ulaşmak için en önemli etmenlerden biri motivasyondur. Motivasyon, bireyleri harekete geçiren içsel güç demektir. Bizim harekete geçmemiz, hedeflerimize odaklanmamız ve başarı elde edebilmek için motivasyonumuzu çok yüksek tutma ihtiyacımız var. Motivasyonun yukarıya çıkması, bireysel etmenlerle bağlı olabileceği gibi, çalışma performansı, Hayal ettiğimiz hedefe ulaşmak için yoğunluğumuz, sıklığımız, süreci dikkatlice izlememiz, tümü motivasyonumuzu yani gücümüzü ortaya çıkarmaktadır. Gücümüzü toplamalı ve hedeflediğimiz başarı elde etmek için planladığımız sürece doğru ilerlemeliyiz. Hepiniz sağlıkla kalın.